Merhabalar 18-24 Nisan haftasına hoş geldiniz. Bu hafta özellikle boğa burcu temalarının çok yoğun bir şekilde hissedileceği Uranüs'ün etkileşimi ve bununla beraber Satürn'ün, Plüton'un zorlayıcı etkileriyle beraber aslında karşımızdaki otoritelerle mücadele edeceğimiz ve baş kaldıracağımız bir haftaya giriş yapıyor olacağız. Terazi dolunayı sonrası Plüton'un etkileriyle beraber aslında yeniden doğduğumuz, ilişkilerimizi dizayn ettiğimiz, belki de bazı dönüşümleri mecburi bir şekilde yaşadığımız bir süreç geride kaldı. Bu hafta ise bunların artık yavaş yavaş yerine oturmaya başladığı bir süreçten bahsedebiliriz. Hemen gökyüzü gündemine geçmek istiyorum. Geçmeden önce kanalımla ilk defa karşılaşan arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse ve zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olurlar. Şimdi e, bakalım 18 Nisan'da bizleri neler bekliyor? 18 Nisan önemli bir gün. Birden fazla gökyüzü etkileşimi olduğunu görüyoruz. E, en önemlisi Merkür-Uranüs kavuşumu arkadaşlar. Merkür ve Uranüs 13 derece boğa burcunda sabah saatlerinde kavuşacaklar. Haftaya hızlı bir giriş yapıyoruz. Özellikle piyasalarla alakalı, ekonomiyle alakalı ani gelişmeler, gündemler, haberler, tedbirler söz konusu olabilir. E, bu hafta ekonomik anlamda biraz zorlanacağımız ve beklenmeyeni bekleyebileceğimiz bir hafta gibi gözüküyor açıkçası. Tabii aynı zamanda Venüs Uranüs hattmışlığıyla beraber aslında bazı kişilerin de bu beklenmeyen, öngörülmeyen durumdan menfaatler elde edebileceğini gösteriyor. Yani evet bir taraftan beklenmeyen bir takım gelişmeler varken bir taraftan da bizi umutlandıran gelişmeler de olacak gibi gözükmekte. Haftaya hızlı ve ani bir giriş yapıyoruz dolayısıyla Venus Uranüs 60'lığı da özellikle e, bu zorlayıcı durumlardan bazı insanların ciddi menfaatleri elde edebileceğini ve e, bazı harita sahiplerinin aniden yükseleceği, bazılarının aniden zorlanacağı, ani aşk teklifleri, ani görüşmeler, e, aniden başlayan ortaklıklar, ilişkiler belki de biten, özgürleşen durumları tetikleyecek gözüküyor. Yani hızlı bir haftaya giriş yapıyoruz. E, beklemediğimiz bir haftaya giriş yapıyoruz. Çok daha planlar istediğimiz şekilde ilerliyoruz. İlerlemeyebilir ama ondan daha iyi olabileceği gibi tabii ki bizi zorlayabilir de asla kötü bir şey olmayacaktır arkadaşlar kötü olarak yorumlamamak gerekiyor. Şimdi 18 Nisan tarihinde aynı zamanda akşam saatlerinde güneş ve Plüto arasında bir kare görünüm meydana gelecek. E, tabii tüm bunlar meydana gelirken ay da akrep burcunda e, ay akrep burcundayken bizi biraz zorluyor e, takıntılarımız şüphelerimiz kuşkularımız derin düşüncelerimiz e, özellikle e, karşıda bulunan e, merkür uranüs gibi etkileşimler zaman zaman e, bazı saplantılarımızdan özgürleşmemiz için bizi e, tam bir çıkmaza sokuyor da olabilir keza güneş karesi de bu anlamda e, artık bazı şeyleri bitirmemiz e, sonlandırma tamamlamamız gerektiği noktasında bizileri uyarıyor. Güneş 28 derece Koç burcunda, Plüto ise 28 derece Oğlak burcunda bulunacak. Bu etkileşime baktığımız zaman artık güneşin ve Plüto'nun son derecelerine yaklaşmış olması, öncü burçlarda bu kare görünümü meydana getiriyor olması, artık adım at, harekete geç, risk al ve sorumluluklarınla beraber tamamlaman gereken, bitirmen gereken, kapatman gereken sayfa neyse ona yönel diyor sanki burada tabi güneş ve Plüto iki sert gezegen güç mücadelelerinden bahsedebiliriz ego savaşlarından bahsedebiliriz bazı manipülasyonlardan bahsedebiliriz burada aslında bizim bir şeyleri tamamlamamız bitirmemiz ve özgürleşmemiz için ciddi baskıların oluştuğunu da görüyoruz dolayısıyla bizi manipüle etmeye çalışanlar varsa aslında belki de buradaki miadımızın dolduğunun farkına varmamız gerekiyor olabilir veya hakkımızı savunmak adına farklı bir tutum sergilememiz gerektirebiliriz fark etmemiz e, icap ediyor olabilir. 19 Nisan'da ay yay burcuna geçiyor. Ayın yay burcu geçişiyle beraber biraz daha rahatlayacağız. Biraz daha olayları teslimiyet enerjisiyle beraber değerlendireceğimiz ve o takıntılarımızdan bir nefz olsun kurtulacağımız farklı alanlara da yönerebileceğimiz bir etkileşim söz konusu. 20 Nisan'da güneşin e, koç burcu transiti artık sona eriyor ve güneş boğa burcu geçişi başlıyor önümüzdeki bir ay boyunca. Güneş boğa burcunda ilerleyecek. E, burada Artık boğa akrep temalarını hissetmeye başladığımız tutulmalar döngüsüne hazırlandığımız bir sürece de merhaba diyoruz. Güneş'in boğa burcu transiti ekonomiyle alakalı da önemli gündemlerin e, tetiklenmeye başlayacağı bir süreç olacağını ifade etmekte. 21 Nisan'da ay oğlak burcuna geçiyor. Bu da özellikle geleceğimiz sorumluluklarımız önümüzdeki süreçle alakalı daha ciddi kararlar almaya başlayacağımız bir dönemi e, başlatıyor olacak. 23 Nisan'da. Ay kova burcuna geçiyor. Biraz daha artık büyük hedeflerimiz, sosyal çevremiz, arkadaşlıklarımız, kolektife hizmetlerimize odaklanacağımız bir gündem başlıyor olacak arkadaşlar. Evet haftanın son günü Merkür Satürn karemiz var. Merkür 23 derece olan pardon 23 derece boğa burcunda. Satürn ise 23 derece kova burcunda bulunmakta. Burada Merkür Satürn karesi. Kendimizi ifade ederken bir takım zorluklar yaşayabileceğimizi gösteriyor. Özellikle e, Jüpiter-Neptün kavuşumuyla beraber tetiklenen derecenin tekrar aktif olduğunu görüyoruz. E, burada karşımıza bir fırsat çıkmış olabilir. Belki fırsatları değerlendirirken geçmişteki blokajlar tekrar tekrar karşımıza çıkıyor. Bizi engelleyen şey ne? Bizi manipüle eden şey ne? İnançlarımız mı? Öğrendiklerimiz mi? dış faktörler mi? Çevremizdeki insanlar mı? Bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Evet, belki de sorumluluk almaktan kaçıyor olabiliriz. Belki de yeterince mücadele edecek gücümüz olmadığını düşünüyor olabiliriz ve dışarıya bir takım bahaneler sunuyor olabiliriz. Bunların farkına varmamız gerekiyor. Özellikle Nisan başında karşılaştığımız fırsatlar için artık 24 Nisan'da sistem bize sorumluluk almamız gerektiğini hatırlatıyor olacak arkadaşlar. Bu da tabii ki bizi biraz zorlayacak ve mücadele edenler aslında sistemin desteklerini de almaya başlayacaklar. Evet haftanın etkileşimleri bu şekildeydi. Şimdi 12 burcu neler bekliyor? Bunları da detaylı bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Ben hemen Koç burcuyla başlıyorum. Merhaba sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar. Evet bu hafta Merkür Uranüs kavuşumu ile beraber özellikle maddi konularda, parasal gündemlerle alakalı Ani haberler alabilirsiniz, ani kararlar alabilirsiniz, gelir gider dengenizle alakalı iniş çıkışlar söz konusu olabilir. Harcamalarınıza biraz daha dikkat etmeniz gereken bir haftaya giriş yapıyor olacağız. Bununla beraber yine 18 Nisan'da Venüs Uranüs etkileşimi aslında kayıplarınızı telafi etmek adına da bir takım fırsatlar sunacak gibi gözüküyor size. 18 Nisan gününün etkileşimleri çok yoğun. E, güneş Plüto arasında da bir kare görünümü olduğunu görüyoruz. Özellikle otorite konumundaki kişilerle alakalı bir güç savaşı, bir manipülasyon durumu söz konusu olabilir. Dikkatli olmakta fayda olacaktır. 20 Nisan'da Güneş Boğa burcuna geçiyor. Güneş'in Boğa burcu geçişiyle beraber gündemimiz biraz daha kaynaklar, parasal konulara yöneliyor olacak ve 24 Nisan günü Merkür-Satürn karesi söz konusu olacak. Bu da iletişimde biraz daha kısıtlandığımızı hissettiğimiz, fikirlerimizi paylaşırken zorlanacağımız bir süreci gösteriyor olabilir. Seyahat gündemi veya sosyal medya üzerinden kurmuş olduğumuz diyaloglarda biraz daha dikkatli olabiliriz haftanın son gününde sevgili koç burçları. Mutlu bir hafta diliyorum sizlere görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili boğa burçları bu hafta burcunuzda Merkür Uranüs kavuşumuyla haftanın enerjisini başlatıyoruz. Kendinizle alakalı önemli kararlar alıyorsunuz. Önemli değişimler var ve bu süreçte özellikle bir takım Kararlar radikal kararlarla beraber belki de şaşırtacaksınız etrafınızı yine 18 Nisan günün etkileşimleri çok yoğun özellikle venüs Uranüs arasındaki etkileşime baktığımız zaman hayallerinizi gerçekleştirme noktasında artık çılgın hamleler yapabilecek bir pozisyona geldiğinizi görüyoruz veya güzel bir arkadaşlık güzel bir dostluk enerjisi de yine bu hafta itibariyle aktif olabilir. 18 Nisan'da dikkat edilmesi gereken güneş plüto karemiz var. Bu etkileşime baktığımız zaman özellikle burada biraz geçmişimizin, bilinçaltımızın, korkularımızın yüzeye çıktığı, Bunlarla alakalı bazı zorluklar yaşadığımız, travmalarımızın tekrar yüksektiği, kendimize kızdığımız, etrafımıza kızdığımız deneyimler söz konusu olabilir. Dikkatli olmamız gerekecek. Ancak 20 Nisan sonrası Güneş artık burcunuza geçtiği için biraz daha rahatlıyorsunuz, biraz daha ön plandasınız. Kendinize daha rahat bir şekilde gösterir vaziyette olacaksınız sevgili boğa burçları. Hafta sonu Merkür-Satürn karesine baktığımız zaman burada özellikle kariyerinizle alakalı, Geleceğinizle alakalı bazı engeller, blokajlar ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Kendinizi ne kadar doğru ifade etseniz de bir şekilde hep bir yerde tıkandığınızı hissettirebilir size bu yerleşim. Ancak buradaki sınavı aşarsanız daha sağlam bir adım atma imkanı da elde etmiş olacaksınız sevgili boğalar. Güzel bir hafta olsun sizin için. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçları bu hafta Merkür Uranüs kavuşumuyla beraber 12. evde özellikle rüyalarınızın aldığınız ilhamların sezgilerinizin çok aktif olacağı bir süreç olabilir. Geçmişten bir takım haberler alabileceğiniz gibi geçmişi şifalandırmak adına aslında bir takım terapi seansları bir takım çalışmalar meditasyon çalışmaları adına da çok güzel bir süreç olacaktır. Burada venüs Uranüs etkileşimi özellikle önünüzdeki ve geleceğinizdeki fırsatı yakalamak adına aslında geçmişten özgürleşmeniz gereken veya bilinçaltında özgürleşmeniz gereken şey neyse onu size hatırlatıyor olacak oraya odaklanmanız uygun olacaktır yine e, güneş plüto karesi ile beraber özellikle Sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız veya onlardan beklediğiniz destek noktasında bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ee, i̇nsanların e, sizinle aynı düzlemde olmadığını fark edebilirsiniz veya hayallerinize ulaşmak için yeterli kaynaklara sahip olmadığınızı düşünebilirsiniz. Bu geçici bir süreçtir. Buna çok fazla odaklanmamaya çalışın. 20 Nisan'da güneş boğa burcuna geçecek. Güneşin boğa burcu geçişiyle beraber biraz daha artık içsel dünyanıza yöneldiğiniz. Artık e, bir aylık bir inziva sürecine girdiğiniz ve durum değerlendirmesi yaptığınız bir süreç başlayacak. Haftanın son günü Merkür-Satürn karesi ile beraber özellikle sizden saklanan bir takım şeylerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Fikir çatışmasına girdiğiniz durumlar ortaya çıkabileceği gibi inançlarınız, maneviyatınızla alakalı bazı sorgulamalar da yapacaksınız sevgili ikizler, burçları. Mutlu bir hafta olsun sizin için. Görüşmek üzere hoşça kalın. Merhaba sevgili yengeç burçları bu hafta haftanın ilk günü gümbür gümbür geliyor. Merkür-Uranüs kavuşumu özellikle yeni tanışmalar, ani tanışmalar, gelecekle alakalı önemli kararlar, kariyer gelirleri ve ünvan değişikliği ile alakalı hızlı gelişmeleri tetikleyecek gibi gözüküyor. Keza Venus-Uranüs etkileşimine baktığımız zaman burada özellikle arkadaşlarla çıkılacak bir seyahat veya bir eğitim, aynı amaçla aynı doğrultuda ilerlediğiniz kişilerle işbirliğinin çok faydalı olacağını gösteren bir yerleşim var. Ancak güneş pürütok arasına baktığımız zaman burada aile hayatınız ve geleceğinizle alakalı yani kökleriniz ve önünüzdeki süreçle alakalı bir baskı altında olduğunuzu gösteriyor. Burada özellikle Eşiniz, partneriniz bir takım baskılar uygulayabilir üzerinizde. Bazen zorlandığınızı hissedebilirsiniz bu etkileşimle beraber. Ancak bu tabii ki geçici bir süreç olacaktır. 20 Nisan'da Güneş Boğa burcuna geçiyor. Güneş'in Boğa burcu geçişi daha çok sosyalleşeceğiniz, daha çok insanla diyalog halinde olacağınız, büyük hedeflere yöneleceğiniz bir süreci tetikliyor olacak. Haftanın son günü Merkür-Satürn karesi ile beraber iletişimde biraz zorlanacağımız bir süreç var. E, baskı unsurları ön planda. Burada özellikle siz bu etkiyi e, sizin üzerinizde gücü olan e, maddi veya manevi anlamda gücü olan kişilerle yaşayabilirsiniz. E, bu bağlamda e, kıramayacağınız kişilerin sizi manipüle etmeye çalışması sizi biraz zorlayabilir ve maddi anlamda da ufak çaplı sıkıntılar yaşayabilirsiniz sevgili yengeç burçları. Güzel bir hafta olsun. Görüşmek üzere. kalın. Merhaba sevgili Aslan Burçları. Bu hafta Merkür-Uranüs kavuşumu ile beraber kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı önemli ve ani kararlar alabileceğiniz bir hafta başlangıcı yapıyor olacaksınız. Venüs-Uranüs etkileşimine baktığımız zaman ise burada özellikle bu değişime bir destek görebileceğinizi maddi manevi anlamda bir desteğin arkanızda olabileceğini söyleyebiliriz. güneş Plüto karası ile beraber özellikle Sağlığınıza ve beraber çalıştığınız iş ortamınızdaki insanlarla egosal çatışmalara girmemeye gayret gösterin. Zaten 20 Nisan'da güneş artık boğa burcuna geçecek ve bu geçişle beraber odağınız tamamen kariyeriniz ve geleceğiniz olacak sevgili aslanlar. Hafta sonu Merkür Satürn karesi var. Bu kare görünüme baktığımız zaman... Özellikle ikili ilişkilerde ve ortaklıklarda bir takım blokajlar ve engellemeler ile karşı karşıya kalabileceğinizi görüyoruz. Burada baskı altındayken de aslında hayallerinizi gerçekleştirebilmeniz gerekiyor. Umarım güzel bir hafta olur sizin için. Görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili başak burçları. Bu hafta Merkür-Uranüs kavuşumu Boğa burcunda özellikle... Yeni fikirler, yeni bakış açıları, yeni vizyonlar, belki yeni memleketler, yeni insanlar hayatınıza aniden giren yeni bir takım yaşam yolları veya felsefeler söz konusu olacak gibi gözüküyor. Belki de ani gelişen bir seyahat gündemi veya hukuksal bir gündemde söz konusu olabilir. Venüs, Uranüs etkileşimine baktığımız zaman özellikle burada belki de hayatınıza yeni bir partner, farklı görüşlerden, farklı ideolojiden bir partner veya bir ortaklık durumu söz konusu olabilir. Bu kişiyle yeni tanışabileceğiniz gibi e, uzaktan tanıdığınız bir insanda olabilir gibi gözüküyor. Burada e, ikili ilişkilerden yana destek göreceğiniz, fikirsel anlamda besleneceğiniz bir hafta var. Güneş blütok arasına baktığımız zaman özellikle e, maddi anlamda biraz sıkıntılar ve zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Büyük riskler almamaya çalışın veya geçmişte aldığınız riskler varsa bu tekrar karşınıza çıkabilir. 20 Nisan'da Güneş Boğa burcuna geçiyor. Güneş'in Boğa burcu geçiyor, önümüzdeki bir ay boyunca seyahatler, hukuksal gündemler, yeni fikirler, yeni bakış açıları üzerine odaklanacağınızı göstermekten. Hafta sonu Merkür Satürn karesi ee, söz konusu Bu biraz baskı unsuru hissettirecek üzerimizde. Özellikle sağlığınızla alakalı bir takım sıkıntılar yaşayabileceğiniz gibi aynı zamanda çalışma ortamında bazı sorumluluklar, yükümlülükler sizi biraz zorlayabilir sevgili başaklar. Güzel bir hafta olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili teraziler. Bu hafta Merkür-Uranüs kavuşumuyla beraber maddi konularda ani gelişmeler yaşayabileceğiniz, bu konularda ani haberler alabileceğinizi görüyoruz. Venüs-Uranüs etkileşimine baktığımızda özellikle ameliyatlar, operasyonlar veya maddi anlamda beklediğiniz destekler varsa bunlarla alakalı pozitif gelişmeler yaşayabilirsiniz. Güneş-Pürüt karesi ikili ilişkilerde biraz bizi zorlayabilir. Özellikle evli olan terazi burçları veya ailesiyle yaşayan terazi burçları ailevi konularda bir takım zorluklar ile karşı karşıya kalabilir. Bazı meydan okumalar ile yaşayabilir mücadele etmek durumunda kalabilir. 20 Nisan'da Güneş Boğa burcuna geçiyor. Güneşin Boğa burcu geçişiyle beraber önümüzdeki süreçte gündeminiz biraz daha iş hayatınız, günlük rutinleriniz ve sağlığınız üzerine odaklanacaktır. Hafta sonu ise Merkür-Satürn karesi iletişimde bizleri biraz zorlayacak gözüküyor. siz bu etkileşim özellikle aşk hayatınız Çocuklarınız veya maddi anlamda almış olduğunuz riskler ve burada tutkularınız arzularınız noktasında yaşayacaksınız gözüküyor sevgili teraziler. Umarım güzel bir hafta olur sizin için. Görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları. 18 Nisan'da Merkür-Uranüs kavuşumuyla beraber özellikle ikili ilişkiler, evlilikler ve partnerinizle alakalı ani gelişmeler yaşanabilir, aniden bir ortaklık, bir evlilik gündemi veya ilişkilerle alakalı değişiklikler söz konusu olabilir gözüküyor. Burada Venüs uranüs ile beraber özellikle burada... Aşkın, heyecanın güzel bir şekilde paylaşılacağı, belki mevcuttaki ilişkilerin şifalanacağı, iyileşeceği veya ilişkiye dair güncellemeler, formatlamalar yapılacağı bir süreçten bahsedebiliriz. Ancak güneş plüto karesine dikkat etmemiz gerekiyor. Güneş plüto karesi özellikle iş hayatımız ve sağlığımızla alakalı bizleri biraz zorlayabilir. Zihnimiz çok aktif olabilir ve bununla alakalı sorunlar yaşayabiliriz. 20 Nisan'da Güneş boğa burcuna geçiyor. Güneşin boğa burcu geçişiyle beraber gündemimiz biraz daha partnerimiz, muhatabımız, ortağımız, ortaklıklarımız, ikili ilişkilerimiz, sözleşmelerimiz üzerine odaklanıyor olacak. Hafta sonunda ise Merkür-Satürn karesi özellikle iletişimde biraz daha dikkatli olmamız gerektiğini ifade ediyor. Evli olan akrep burçlarının bazı yanlış anlaşılmalar veya bazı baskı unsurlarıyla karşılaşma ihtimalleri söz konusu. Ancak birkaç günlük etkileşimlerdir bunlar. Güzel bir hafta diliyorum sizlere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları. Bu hafta Merkür-Uranüs kavuşumu. 6. evinizde özellikle sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Ve iş hayatınızla alakalı ani değişimler yaşayabilirsiniz. Venüs, Uranüs 60'larına baktığımız zaman burada bir düzen değişikliğine gitmek, bir yer değişikliğine gitmek, belki mevcuttaki işi değiştirmekle alakalı gündemler söz konusu olabilir. Güneş karesi özellikle parasal konularda çok büyük riskler almamayı tavsiye ediyor. Maddi anlamda sizi zorlayacak harcamalarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. 20 Nisan'da Güneş burcuna geçiyor. Bu geçişle beraber önümüzdeki bir ay boyunca gündeminiz, iş hayatınız, sağlığınız, yeni bir düzen inşa etmek, yeni bir rutine dahil olmak gibi konular olacaktır. Hafta sonunda Merkür-Satürn karesi 24 Nisan tarihinde özellikle iş hayatınıza dair bununla beraber yeni yapacağınız anlaşmalar, sözleşmeler, görüşmelere dair bir takım zorlanmalar yaşayabileceğinizi gösteriyor. Bazı sorumluluklar yüklenebilir size. Bunlar üzerinizde baskı unsuru oluşturabilir. Ancak tabii ki birkaç günlük etkileşimlerdir. Güzel bir hafta diliyorum sizlere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Oğlak burçları. Bu hafta Merkür Uranüs kavuşumu Boğa burcunda özellikle aşk hayatınız, çocuklarınız, sizi heyecanlandıran konularda hızlı gelişmeler yaşanabilir gibi gözüküyor. Çok çılgın ve parlak fikirler aklınıza gelebilir. E, ani bir hamilelik, gebelik veya çocuklarla alakalı ani gündemler veya bir yıldırım aşkı da e, söz konusu olabilir. Venüs, Uranüs arasındaki etkileşime baktığımız zaman e, özellikle çok güzel haberler alacağınız, güzel teklifler ile karşılaşacağınız bir süreç söz konusu. Güneş, Plüto e, karesi ile beraber özellikle... Parasal konularda bir takım manipülasyonlara maruz kalabilirsiniz, bir takım zorlanmalar söz konusu olabilir gibi gözükmekte. 20 Nisan'da Güneş Boğa burcuna geçiyor. Güneş'in Boğa burcu geçişi özellikle aşk hayatınız, sizi mutlu eden, heyecanlandıran gelişmelere biraz daha fazla odaklanacağınız, yeni projelere odaklanıp belki de hayatınıza artık bir heyecan katmak isteyeceğiniz süreci tetikliyor olacak. Hafta sonu Merkür Satürn karesi bizleri biraz zorlayabilir, sizde bu etki özel. Özellikle harcamalarınız ve kendi değer algınızla alakalı yaşayabilirsiniz. Belki hayatınıza yeni bir aşk geliyor ancak öz değerle alakalı bazı blokajlar ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Bunlar üzerine çalışmalar yapabilirsiniz. Sevgili oğlak burçları güzel bir hafta olsun sizin için. Görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları bu hafta Merkür Uranüs kavuşumuyla beraber özellikle aile yuva konfor alanıyla alakalı ani gelişmeler yaşayabilirsiniz aniden taşınabilirsiniz ailenizle alakalı gündemler ortaya çıkabilir ee, geçmişle alakalı özgürleşmeniz gereken konular aslında bu hafta itibariyle sinyallerini vermeye başlayacak size parasal anlamda venüs Uranüs etkileşimi yatırım yapmak ev almak ev kiralamak veya arsa almak gibi konularda destekler gösterecektir. Özellikle gayrimenkuleye yönelebilirsiniz. Oralardan ciddi paralar kazanabilirsiniz bu süreçlerde. Güneş bülü karesine baktığımız zaman bir bilinçaltı şifalanma süreci yaşanacak. Ancak bu biraz sert olabilir. Sizi zorlayan korkularınız, kaygılarınız, sakıntılarınız gün yüzüne çıkabilir. Bunlar biraz zihninizi meşgul edebilir gözüküyor. 20 Nisan'da Güneş Boğa burcuna geçecek. Güneş'in Boğa burcu geçiyor önümüzdeki bir ay boyunca gündeminizin daha çok aile, yuva yaşadığınız yer, konfor alanınız belki bebeğinlerinizle ilgili olacağını göstermekte. Hafta sonu ise Merkür Satürn karesi. Ee, özellikle e, burada aile içi e, iletişimsizlik, bazı e, blokajlar, aile büyükleriyle alakalı kısıtlamalar ve sorumlulukları ön plana çıkarabilir. Belki evinizde yuvanızla alakalı e, bazı mecburiyetleriniz var. Bunlar sizi biraz zorlayabilir gözüküyor veya bazı taahhütlerde bulunmanız gerekebilir. Ancak birkaç günlük etkileşimlerdir. Ee, güzel bir hafta olsun inşallah. Görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçlarım. 18 Nisan'da Merkür-Uranüs kavuşumu özellikle sürpriz haberler, görüşmeler, anlaşmalar adına sizleri tetikliyor olacak. Yine Venüs-Uranüs etkileşimine baktığımız zaman sizi mutlu edecek, heyecanlandıracak güzel gelişmeler olabilir gibi gözüküyor. Güzel teklifler karşınıza çıkabilir. Belki yeni tanışmalar yaşayabilirsiniz ve bunlar size gayet iyi hissettirebilir. güneş plüto karesine baktığımız zaman hayalleriniz, hedefleriniz, umutlarınız alanında Maddi bir takım blokajlar karşınıza çıkabilir. Yani ben bu hayali gerçekleştirebilir miyim? Benim yeterli bütçem var mı? Kaynaklarım var mı? Gibi sorular sizi biraz zorlayabilir gözüküyor. 20 Nisan'da Güneş Boğa Burcuna geçiyor. Güneş'in Boğa Burcu geçişiyle birlikte özellikle yakın çevre ilişkileri daha çok diyalog halinde olacağınız insanlar, belki de bol bol seyahat gündemleri ön plana çıkabilir. Hafta sonu Merkür Satürn karesiyle beraber. Özellikle zihninizin çok dolu olacağı, belki size söylenen sözlerin tekrar tekrar plak gibi beyninizde döneceği bir süreç olabilir. Bunları iyileştirmeye, şifalandırmaya çalışın. Gerekirse etrafınızla paylaşın, konuşun, aktarın, içinizi atmayın. Böylelikle daha çok rahatlayacaksınız. Belki de bu konuların tekrar karşınıza çıkmasının bir sebebi vardır sevgili balıklar. Güzel bir hafta olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar haftalık yorumlar bu şekilde de hepinize güzel bir hafta diliyorum. Kanalıma abone olmayı videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve yorumlarınızı aşağıda benimle paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.com adresini kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.